Bugün 2 Ağustos 2021 Pazartesi, Ay günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen Ay, güne sabit ve kararlı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Boğa Burcu'ndaki Ay, Kova Burcu'ndaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Kişisel zevklere ve rahatımıza düşkün olabileceğimiz için tembellik eğilimi artabilir. Aşırı iştah ve cömertlik gibi davranışlarımızda oluşabilecek dengesizlikleri kontrol etmeye çalışalım. Ay öğle saatlerinde İkizler Burcu'na geçecek. İkizler Burcu'ndaki ay daha sosyal ve değişken enerjiler vermeye başlayabilir. Ay ile Başak Burcu'ndaki Mars arasında oluşacak dik açı, fiziksel ve duygusal olarak ani ve gerilimli enerjiler verebilir. Dikkatli olmalıyız. Zihnimiz çok hızlı çalışabilir. Ancak huzursuz ve sabırsız olabiliriz. Kaza ve sakarlık risklerine ilişkilerde oluşabilecek ani gerilimlere karşı tedbirli olmaya çalışalım. Bugün Aslan Burcu'ndaki ile Kova Burcu'ndaki Satürn arasındaki karşıt açı kesinleşiyor. Bazı baskılayıcı ve kısıtlayıcı koşullarla karşılaşabiliriz. Sorumluluklar öne çıkarken geçmişteki hata ve ihmallerimizle de yüzleşebiliriz. Otorite figürleriyle ilişkiler zorlayıcı olabilir. Kalp, dolaşım sistemi, tansiyon gibi kronik sağlık sorunları tetiklenebilir. Hastalar ve olgun yaştaki kişilerin daha temkinli olmasında fayda var. Bugün Başak Burcu'ndaki Venüs ile Boğa Burcu'ndaki Uranüs arasında kesinleşen üçgen açıysa, ilişkilerde daha bireysel ve bağımsız duygulara dikkat Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.